Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde tekrardan bir Counter macerasına atılacağız. Yalnız bu böyle bir macera değil. Smurf bir şekilde gümüşlerin içerisine dalacağız. Sonuç gerçekten eğlenceli olacak diye düşünüyorum. İnşallah gümüşlerde de Smurf yoktur ve bizi faka bastırmaz diyoruz. Şimdi lafı fazla uzatmadan oyunumuza geçelim. Okay. long ayyyy kafa mı vurdum long mu geldi? haa hepsi mi? bir bir aha oğlum hanedir id <gülüyor> dedim ya çok iyi oynuyor diye adam daha beni gördüğü anda indirdi kafadan ee dalık kesin bir altına şey altına kanka. ya sus lan beni nasıl vurur kafadan adam abi vurur oyunda böyle bir özellik var ya yani. <gülüyor> geç <at. gülüyor> beni bu vuramadı abi carol çılgın atıyo di outside 5-0 aldı herifler lan. Ha bir kişi öldürmüş ya. Gözlerim kanıyor. Hek. Sana kıyım Hek. Eko, eko. Eko, eko, Ne Eko sang force'layacaksın? çekeceksin bombayı, öpeceksin Hazalet'i long'da. Hadi bakayım koş long'a. Arkandayım, Baş push I go long. you push. Hay golong. Bir <gülüyor> bana iyi derken B'yi mi kasıyor benim Short evet. kimse gitmiyor abi bu <gülüyor> nasıl ne biçim şey takandır ya. Short gelmez şeyden. E bir tane MP5 falan bıraksaydınız ya aslanlar. MP5 var orada git aslan. B'de adamların ortasında. Hayır Osman niye? Kit'ten gitmiyorsun. Oha. <gülüyor> Harbi o neydi lan? gelmediler kanka. Ya Ai go long. Long. Sen kısa. Sen kısa tut ya. Ben seçince tutmuyorum. He. İyi pek. Şey o kill lan. Bana kill alamam. Biz Sonuçta bizde. Abi uzun geldiler. Kusuna yardım et çok 16. Okay. long diyoruz long. longa niye gelmediniz? yok ya bu takımla çok... <gülüyor> de de nasıl uçtu lan? abi adam cücüğü herkese kafa giriyor yalnız ha kudi daha 2 kişi almış ya <gülüyor> abi adam, adam kafadan takta kaldı yani Çin falan Osman. Dedim ki bak arkada biri var. Abi Osman Yusuf'uyla gittim ben. Benim atam. Arabadaydı yani. bir tane ama evet. Abi bir kişi var zaten dedin. Bir kişi değilmiş. 2 kişi öldü. Ya bir kişi iki kişi işte. 2'ydiik ya. Yani. Gel gel yine A'ya gidelim gel. Ben longu AWP'le bum bum bum. AWP mı aldım ya. E, para biriktirdim az öncekiyle aldım. Ben short short tutuyorum ben. Hadialım derken evet, öyle. geldi o oh, Ker adamın Ker ya bombay formauma Kimin klavyesiye? Benim. Tamam, double dormuş adam. Napıyım abi burada double dormuş adam. B'de bir tanesi beyler haberiniz olsun. Silah almış abi beyler. Kelaş aldı belki Oradaymış bak gördün mü? A'dan Biri Giriyor Bravo Adam adam Klavyenin sesi çok geliyorsa bas konuşu al Yok Yo, ki aslında yok Merak ettiğinden sordu Daha ben almadım ya o alsam <gülüyor> sana der miyim mekanik klavye lazım diye Bende XPG'si amınır var Long mu geldiler? Aha. Düşüyor ya bomba. Short'u yapıyorum. Ya. Ay, ha, bir tane bomba. Hadi. bir tane, iki tane daha vardı. Bomba pitte de bu arada. Gidelim mi biraz yakına? Gidelim gel. Şeyinde sil aldı oradan. Gösterdiği gibi vuralım onu. Bizim adam var orada. Aa vurdu bizimkini salak. Keral. Yok yok. Aa bir tane vurdum burada. İşte der yout. ölüme gidiyor yine bak. Ha ölmedi lan Bit bakıyor bir tane daha yine. t bez geçti. Bilginiz olsun. Cheryl'ı öldürdü. Bravo. T-Base geliyorum. Bravo. T-Short. T-Short bomba da çarptı. Pardon. 76 vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. İyidi iyi. Hadi B mi gidiyorsun? Keral, bombayı bana verir misin? Bomba B mi gidiyoruz? Hayır. Long mı gideceğiz? Mitty be, mitty be, mitty yapıyoruz seri hızlı hadi. Lan mitty böyle mi yapılıyor? Ne diyorsun? Yapıldın? Allah Allah Abi mitty böyle mi yapılıyor? <gülüyor> Allah Geç geç. Mitty değil. Abi dön t be, don t be, don ateş etmeden yalnız. Yerimizi belli etmeyelim ki. Lan süper ama. Hop Oğlum madem şort döndük beklesek. <gülüyor> Çıkmayın kere öldü. Olmaz <gülüyor> olmaz. Abi çıkın çıkın. Çıkmayın. Korkmayın. Tünelin ucu bombok bir yere çıktı. Bersin Atos. Ya sıra at de fena. Aha. 54 vurdum. Gösterme bence. b bak, süper. Sus lan. B yapsaydık bu kadar zorlanma artık. Abi taktik ya, taktik ilkleri almanız lazım yani. Hadi ortadan bakalım, 4 kişiye vuralım adamları. Herkes için <gülüyor> sniper var lan bizde, yuh. So Beyler B0. Adam arkamdan dolaşmış. B'ye geçen yok. <gülüyor> Bir tane şorttan arkalacak dikkat edin. Şorttan arkalıyor Sen yani sen oradan bak acı. Zaten gelir biraz. Kar, kar, kar. Oğlum bomba bende lan. <gülüyor> dikkat etin. nar oynayacak. Tamam, bomba, bomba ikusaydım var ya, puan ban Çok... gelirdim. Çok küçümsediniz abi adamları, hak ettiniz yani bunu. Hadi beğe aşalım. Nerede o? Kim hiç süslü. Allah. B90. Ben atonu bana geri. Ne Alo. Ha. düşüyor da arada. Haberin var. Aa. Ay, loklandı. Aa. Vuramadım. Adamlar dönüyor yalnız. Girmeye ya. Cesarettendiler. Plante, direkt plante. Adamlar A'da. Sonra açık pencerenin önüne pusuyor. balkona açık iskeleye. Dibine gelene kadar sıkma kanka. Ne yapamam bırak bana a** demek ki. AWP'yi sevdim AWP. AWP. Arkanda solunda. <gülüyor> Bende AWP şöyle bir tane daha var diye abla. Yok oğlum kimse. Hayır mı görüyorsun sen? At Değil at. mi? Aa. Sen alabiliyorsun bana. Sen alabiliyorsun. Kereş, kereş, çat. Tamam. Buradan kereş adam var. Tamam yine atamak. Olur ziyaret. Sürükli flash atıyorsunuz ama. Hep... Evet. AWP var. Ate var. Bırak. Tamam ben onu vuracağım şimdi geliyorum. Çekil çekil kanurları vur onu çekil. Tamam burada git. Şeyde. Karda, karda var bir tane. Şeyde de var yukarıda solda kutunun arkasında. Solda solda. Orda yok. Orda yok. Orda da sarı yer kanında. yani yok yani. Kutudakini, kutudakini vuracağım dur. Aa, o sana bir dokundurdu. Ay iki kişiler abi. Öldü ya. Ay. <gülüyor> gidin bey gidin. Osman Şöyle... sen de P90 var. Sağda kal. Öldü. Bravo. Tamam ben arkanızı kollayacağım rahat. A Asayık var. Ay. Silah alayım dedim. Biraz solda, hafif solda, kutunun solunda. Kimdi var? Sen orada dur acı. Çıkmaz. Gösterme öldürürsün bak. Vurdum lan. Seni oh. arkalayınca ben öldüreceğim onları. Kutuya sıksana Kutudan da Bravo be Kesin arkalarda O smog kullanabilirsin Beni bekle da Çok iyi smog kur, kur ben seni koruyacağım Sen diyor ki oğlum bomba İyi e e mini şorta koy sen de bomba Nereden vurdu lan sen? Ne de şorta şorta Alırsın birebirsin. Panik yapmana gerek yok. Yak orayı. Heh kur bombayı. Ne bombası ya? Birebirmiş zaten. Bak bak gidiyor şu an. 20 saniyen var. Oyunu satarsın. Adam buluşuyor yalnız. 17. Neredesin piç? 10. Orada. 7. Bravo be. <gülüyor> bravo be. <gülüyor> Helal olsun sana. İki tane. Abi bombayı kurmadı herif gitti, alamaz diye bir tedirgin oldum hafiften ama. Yani adamı yıkan bulamaz yıkan. diye, vuramaz diye değil, adamı bulamaz diye belki. Yani işte. B'ye dönseydin, hiç ses alamayıp. Kaçırdım. Kapattılar burayı. Longa çıktım. Geliyorum. za bakıyorum ben. Geliyor. Dans arkanızdan dolaş dikkat edin. Çakıyorum ne yapıyorsun? He. Ölecektim lan. <gülüyor> Bir şey olmaz o kadar. Tam de. Son el mi ya bu Az önce yalnız, efsane bir el oynamadım mı ya? Tamam. Zaten iki sniper almıştım. Adam T-Waze'e pusmuş. Bekliyor. Ateş bile etmiyor ya. AFK'ydı. Gitti dedi Renk herhalde. Rank atlamasın Bence ya. Rank atlamam lazım benim ya. Evet gerçekten eğlenceli bir oyun oldu. 30 küsür kül aldık Smurf hesapla. Ee, arada bir küfür de yedik. Oraları bandladık arkadaşlar. Bipledik daha doğrusu. Malum videoyu izleyen küçük yaştaki arkadaşlarımız da olabilir. Öyle her türlü küfürü şey yapmaya gerek yok. Smurf hesaplarla genel itibariyle girdiğiniz zaman ve özellikle karşınızda da Türk bir oyuncu varsa zaten 2. kilden sonra hile demeye başlıyorlar. 4. ve 5. kilden ardından da sövmeye başlıyorlar. Artık alıştık bu tarz şeylere diyebilirim. Oyun canavarının bu bölümünde sizlerle tekrardan counter oynadık. Bir sonraki bölümde farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.